Hatırlayacaksınız Alper Sarısan ile geçen yıl İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir röportaj yapmıştık. Alper Bey deneysel havacılık amaçlı tasarladığı Kri Kri uçağını bize anlatmıştı. Çift motorlu metal gövdeli uçağını Alper Sarısan bir insansız hava aracı haline getirmişti. İşte bu hava aracı ilk uçuşunu pilotsuz olarak Türk Hava Kurumu'na ait Eskişehir'de bulunan İnönü Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdi. İnönü Meydanı'nın Çin pistinden havalanan uçağın test uçuşunda temel sistemleri kontrol edildi. Yaklaşık 5 yıllık çalışma ile hayata geçirilen projede Alper Sarısan'ın Alpkuş adını verdiği uçak testi tamamladı. Sarısan, 5 yıl aşkın çalışmalarından sonra ülkemizde ilk kez plana uyularak yapılan Krikri RC yani uzaktan kumandayla da olsa tekerleklerini yerden kestik saatte 25 kilometreyi aşan bu rüzgarlı havada kısa sürede olsa uçması bana yeter dedi. Çift motorlu uçak tamamen metal gövdeye sahip. Pilotlu modeli tek kişilik. Sarısan'ın hedefi İHA olarak bu konsepti farklı alanda kullanabilmek. Aman Allah'ım şükürler olsun. Allah ım, Allah. Allah'ım kaldı. İnşallah çok güzel karnasıydı. Ay Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Nereye kayboldu?